Lazım. Peki çiftler yaz tatilinde ne gibi sorunlar yaşayabilirler hocam? E ne gibi sorunlar yaşayabilir? Mesela kişinin bir 20 günlük tatili var. Sadece erkek tarafında geçirmesini hmm. istiyor. Bir bayan da kadın da diyor ki ben annemi özledim. Annesine babasına bağımlı olabiliyor veya ailesine. Hmm. 20 günün tamamını ben ailemle geçireceğim diyor. Planlama, planlama, planlama. Ve devamında dördüncü olarak adalet çok önemli. O yüzden bir yıllık o sinerji enerjiyi yetecek şekilde ailelerle, yetecek şekilde birlikte aynı o güç motivasyonu toplayacak şekilde de arkadaşlarla tatillere gidilebilir. O yüzden bazı dergiler, bazı programlar, bazı gazeteler var ya... Nerede eğlenilir, nereye gidilir, nerede ne yenilir, ne içileri araştırmak lazım. Bunu yaparken de e, kitap okuma dahil, aile içi iletişim dahil okuyarak bilinçli yemek, bilinçli e, sevgi gösterilerinde bulunmak ve bilinçli tatiller yapmak gerekiyor. Ee, bu noktada şunu sormak istiyorum. Bayram tatilleri ve özel günler. Şimdi belki de en sık yaşanan sorunlardan birisi benim aileme gidelim önce. hayır işte benim aileme gidelim. Evet. Çiftler bu noktada nasıl uyumlu olur hocam? Nasıl orta noktada buluşabilirler? Aslında ben bunları yıllardı 25 yıllık evliliğim var. Bir gün bu hastalığında. İnşallah bunu <gülüyor> kutlayacağız. Tabii ki iyi ki varsın ekibini de çağıracağız. <gülüyor> Şimdi şu şekilde yapmak gerekiyor. Kurban bayramında işte kadın tarafına gidiliyorsa Ramazan bayramında da erkek tarafına gidilebilir. Eğer şehirler yakın değilse inanın harala gürele bizler mesela bir afyondayız bir aydındayız. Bir bayrama iki şehir zor sığıyor. Çünkü ona göre akrabalarımız var sevenlerimiz var. Ben bundan böyle Ramazan'da bir bir taraftaysak kurban da diğer tarafta olacağız. Diğer özel günlerimizde tatillerimizi ihmal etmeden gerekirse de bir bayramda biz sadece çekirdek aile olarak bir yerde geçirmeyi